Rota ziyaretleri nasıl takip edilir? Dağıtım modülümüzü çalıştırdığımızda Rota ziyaretleri ekranı mobilden yapmış olduğumuz ziyaretlerin gerçekleştirildiği ve takip etmemizi sağlayan ekrandır. Bu ekranı çalıştırdığımızda burada gün içerisinde gerçekleştirilen mobildeki saha satış personellerimiz, satış elemanlarımız, servis elemanlarımız gibi takım arkadaşlarımızın yapmış olduğu işlemlerin listeleri gelmektedir. Burada ilgili tarih aralığı verilebilir. İlgili tarih aralığında hangi kullanıcının, hangi rota üzerinde, araç kilometresi hangi kilometre ile başladığı, hangi cari kartlar için nasıl işlemlerin gerçekleştirildiği ve bu işlemi gerçekleştirirken koordinatlar olarak da bilgi bu ekrandan takip edilebilmektedir. Dilersek burada lokasyonu haritada gösterebilir veya listeyi yazdırarak dışarıya Excel veya listeyi yazdırarak görmüş olduğunuz formatlarda dışarıya veri alım işlemini gerçekleştirebiliriz.